Ama bu videoyu çok izledim. Tepkikolik, yasaklanan <gülüyor> reklamları... Evet efendim, yeni <gülüyor> <düğünümde> <gülüyor> başlıyoruz efendim. Hadi bakalım. Bugün... Bir an bir şey söyleyeyim mi? Sana biraz dargınım. Hadi bakalım, geliyor bir şey. Neden? <gülüyor> Uzun zamandır abi... Evet, ...reklamlara zaman. tepki bölümü yapmadık hiç. Aa... Audi reklamı mı? Hayır. Benim, Mercedes. Hayır. Televizyonlarda yasaklanan... Reklamlara tepkili. Çok eğlenceli. İlkinden başlıyoruz. İlki sneakers reklamı. Hmm. Evet. Açılığını yok et. <gülüyor> Açılığını yetiştir. <gülüyor> Öpüşecekler mi? Oo dayı ne yapıyorsun ya? Abi. <gülüyor> <gülüyor> I think en gerek saçma en saçma sorular reklam. laf <gülüyor> etmeden için gibi. room for 3? For this love boat? Evet. Kirçi şu an. hiç gerek yokmuş gerçekten ya. Bu nasıl bir video Is there room for 3? For this love boat? Aşırı iyi. Evet. Bu reklam yasaklandı. Evet, çok iyi olmuş gerçekten. Hayatımda gördüğüm en saçma reklam yani. Komik olmuş, bu dizi sahnesi gibi geldi, skeç gibi geldi. Bu reklam abi, geleneksel Super Bowl etkinliği için düzenlenmiş. Çüşşşş! Evet, o kadar büyük bir şey yani. Sonrasında... Milyonların izlediği yani. Evet, bu kadar tepki, çok tepki gelince de yayından kaldırılmış. E homofobik bir reklam olarak görüldü. Erkeksi sonra, şeyler evet. yapmak. Aynen öyle. Erkeksi şeylerin de işte evet kafala şeyle vurması ve yağ içilmesi falan. Siz erkekler yalnız kalınca böyle şeyler mi yapıyorsunuz? Yasaklanması gereken bir reklam değildi bence. Fazla... Alınganlık Yasaklanması gereken bir reklamda doğru bence bir şey direkt ya. Yani görünüyor zaten. Homofobik bir şey zaten yani. Evet. Ama genele daha çok hitap ediyor. Yani reklamda amacı genele daha çok hitap etmek. Ama tabii bazı değerleri çiğnemiş oluyor. Aşırı böyle hani hassas bir noktadan dokundurtuyor ya. O yüzden bir reklam etkileyici hale geliyor. Yani iki tane erkeğin öpüşme tam anını çektiği bir kere... Neye ya? Zaten ilginin, hani Sinkers dışında da uyanıyor. Son toparlama yani. biçimleri çok mizahi. Geldik Hyundai reklamına! Hyundai! Hyundai! Hyundai reklamı ne ya? Ha. O ne? Boru mu? Arabanın içine... Egzoz. Egzoz veriyordu, bu herif intihar edecekti falan. Böyle bir sahne hatırlıyorum ben sanki. Egzoz'u arabanın içine mi koydu? Yes. İntihar mı ediyor? Yes. Adamın üstü başına kadar çirkin ya. Ona mı takıldın? Adam intihar ediyor ya. Edemeyecek çünkü egzozdan temiz adama çıkıyor. Ben böyle bir araba almak istemem ya içinde alacaksam. <gülüyor> Şu an ne yaptırandın mı? Hayır. Ya bu da çok depresif, travmatik bir reklam abi. <gülüyor> Beceremedim yani. Yani aslında intihar etmiyor mu falan, şey falan vermiyor mı? Vermiyor diye indar Aynen. mı edemedik? Aynen elade. <gülüyor> <Çok gülüyor> Ay <ilerlenmiş>. çok saçma. <gülüyor> İğrenç. Bu direkt. -"İnsanlara intihar yöntemi öğretmek." Harbiden diye. çok saçmalamıştır. Reklam olarak çok zekice ama tabii uygun değil yani. İntihar etme yöntemi öğretti. Baksana, intihar, i̇ntihar yöntemi öğrendim. Bırak nasıl yöntemi <gülüyor> <söylüyorsunuz> öğretti. <ya. gülüyor> Vizyonumu genişletti. Güzel reklam. Fikir ve uygulamayı beğendim. Ama bir tüketici gözünden ve neden yasaklandığını... ...anlayacağım bir taraftan bakarsam insanları intihara teşvik ediyor yani bu şekilde bir yol gösteriyor. Resmen böyle bir intihar yöntemi var, haberiniz evet. olsun gibisinden insanlara teşvik gibi bir şey oluyor. Hayır. O yüzden bunun yasaklanmasını anlayabilirim ama başarılı fikir. Yani intihar bu, edecek bunu. adam yöntem... Ne bileyim. Tamam, bu... Direkt bu kadar negatif şeylerin reklama dönüştürülmesi olayı saçma bence ölüm vesaire. Reklamın yasaklanmasını. Herhalde buluyorum canım. Bu Aynen birazcık bir hassas bir toplum internetin yarası internetin yani. Evet. Zaten. Onun üzerinden arabamı satılır ya? Yaraya değindirerek. Geldik Türkiye'den bir reklam abi Regal reklamına bakacağız şimdi. Ha! Düştüğe vurup duruyor dedi. Oğlum onu hatırlıyorum lan! <gülüyor> onu hatırlıyorum. Buyurun oturun amma. Abi hatırlıyorum. Şimdi beni iyi dinleyin lütfen. Soldaki çamaşır makinesi üstün özellikleri olan dünyaca meşhur bir marka. Sağdaki yine aynı üstün özelliklere sahip regal marka çamaşır makinesi. Şimdi tek önemli farkı söylüyorum. Soldaki beş lira, regal üç lira. Hangisini seçersiniz? Aa, soldaki meşhur markayı. <gülüyor> Oğlum... <gülüyor> Abi bu ne? Nasıl bu reklam yapılmış olabilir? Şaka falan mı ya? Saç, gerçekten saçmalık ya. Hanım niye <gülüyor> gülüyorsun? Allah Allah! Korkum. Soldaki meşhur markayı. Ne oldu? Kim yazıyor ya bu reklam fikrini yani? Evet çok saçma. Çok çok saçma <gülüyor> yani. Kadın niye bir odaya alıyorlar soru sormak için yanlış yerde tokat atıyor çok saçma bir konsept. Ben çok saçma. Zaten. Ya moruk televizyonda ne biçim diziler oynuyor? Türk dizileri oynuyor. Tecavüz mü dersin, cinayet mi dersin? Bu kadar fazla şey dönerken orada zaten espri Şiddet olayı değil ya. Salak mısın lan? Anlatabiliyor mu? lan? Ya saçmalama abi bu nasıl bir mantık? Çok çok saçma bir mantık yani hiçbir şekilde olmaması gerekiyor yani. Hadi o zaman televizyonda tecavü şey dönüyor diye devam ki şey yapmayın yani o zaman hep beraber saçma sapan şakalar yapalım zaten var diye. Ne alaka bu? iğrenç bir şey yani böyle şiddetle alakalı herhangi bir şaka yapılır mı ya? Yok sevmedim bu yorumunu. Tutmadım bu yorumu lan şeyi o kadına bir şey anlatıyor ya aptal olduğunu varsayıyor dizi konusunda sonra haklı adamın... dizi konusunda şu konuda bir hak vereceğim ay ben ne yaptım ya yanlışlıkla başka birinin yayına girdim dizi konusunda şöyle bir hak vereceğim ben zaten bir ara paylaşmıştım instagramda belki hatırlarsanız demiştim ki ee, arkadaşlar demiştim işte mümkün mertebe hiçbirimiz hiçbir şekilde o tarz dizileri izlemeyerek bir protesto edelim demiştim yani o konuda zaten katılıyorum ama gel gör ki mesela paylaştım evet paylaştım gel gör ki hercai diye bir dizi var eee duyduğum kadarıyla işte böyle abidik gubidik yok ben senin o namusum gitti falan filan diye böyle kız yerlere seriliyormuş falan işte namusum falan filan işte diğeri de böyle dayılanıyormuş falan ya, abidik gubidik şeyleri izleniyor mesela yani anladın mı? ona okeyim zaten de işte yani tüketici Tüketicinin şey neyse, fikri neyse, zihni neyse, talebi neyse, arzda ona göre belirleniyor. Yazık. Gerçekten yazık ya. Yani maalesef ben bile bundan etkilenenler arasındayım yani. Üzücü ama gerçek. İşte de hayır, dik kafalar kışkırtma yazıyoruz Daha kötü. Ya benim orada asit tepiyi gösterdiğim kadına şiddet. Ar Arkadaşlar arasında şakalaşma farklı bir şey. Eksi. Sen de biraz çalıştırdın, çalıştırdın. Ne ne güne biçmiyorum bu. <gülüyor> Ne diyor? Ne alaka? Onun kadını vuruyor olması falan yani ne? Tamam. <gülüyor> ne? Ha tamam ben o şey bilmiyorum. Bu reklamın farklı versiyonları da var. Yayınlanmış. Erkeğe de aynı sorular soruluyor. Ona da vuruluyor ama. O da, o da varmış. Tamam yani, kadına vuruluyor, kötüdür, erkeğe vuruluyor, kötü Aynen, değildir evet. diye bir Ama şey yok. O da vurulması yani. kötü. Anlamsız tercihde bulunan figürün kadın olması yanlış fakat verilen mesaj çok doğru. Reklam yanlış. Çünkü bu burada tam olarak kapitalist bilincini oluşturuyor, o marka değerini aşağılayan bir durum. Ve gerçekten işlevsel, pratik olan ve doğru olan marka değildir diyen bir reklam aslında. Evet. Çok da doğru, kadının olması yanlış yani. Bununla ilgili şöyle bir açıklama hemen yapalım. Ve bu reklamı 2004 yılında yayınlamış. Yayınlamı ve yayınlanmaz tokat sahnesiyle tepki toplamış. Rütü'ye gelen şikayetler sonucu reklam yayınından kaldırılmış. Maka serilen yaptığı tokat ya. reklamlarını geri çekmiş. Yayınladığı özür reklamının sonunda da ''Hayır, bu sefer tokat yok'' yazısı. Ha evet, hatırlıyorum demişler. ben onu. Ama e, bu yazıdan Ekranda kapatıp tak diye sesini ver. Evet, evet, evet! <gülüyor> <bu yazıdan gülüyor> Halka, şeyleri, halka! Halka anladın mı? <gülüyor> Bunu yasaklatmış olan o, fazla alıngan kitleye vurma ihtiyacı duymuşlar. Abi fazla alıngan kitle ne demek ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Böyle şeylerin şakası mı olur ya? Lütfen. Ben mesela son zamanlarda şeye falan da çok takılıyorum. Ee, bu konuştuğumuzda işte küfürlerin çoğu kadına ediliyor ya, kadın üzerinden ediliyor ya, onun bile olmaması gerektiğini düşünüyorum yani. Bir de arkadan göndermeli ne yapmış şey, ee, tokat sesi halka gönderme neymiş tokat yokmuş aslında da şeymiş. Bu tam bir affedersin de şeyliktir yani. Şimdi hakaret etmek istemiyorum hiçbir mecraya da yani hakaret hakaret hakaret yani. Kusura bakma da bunun şeyi mi olur yani? Ama ne büyük laf yapıştırdım bize. Keşke şey olsaydın. Tam çok da güzel yapmışlar. Bu bu tür komplarla. <gülüyor> <gülüyor> ben şunu takayım o, hayvan <gülüyor> beni hasta edecek. Evet. Şimdi bir deterjan reklamına geldik efendim. Bu da mı Türkiye? Diş fırçası var elinde? Yok, boyacı. Boyacı mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? Ay boyacı üstüne boya gelmiş yıkasın diye mi? Bunu da yapmazsın acı. Ben beyaz bir adam çıkacak değil mi? Hem de Asyalı. Elbette deden. Ne deniyor bu şeyler normal mi ya? Abi bunları yapan insanların, ben affedersin Aklından şüphe ediyorum ya. Ya bunları yayınlatmak, bunları izletmek ne demek siz nasıl bir... Allah beyin versin kullanalım diye ya. Vermiş yani be versin. Bak versin diyorum çünkü yok yani anladın mı? Vermiş de diyemiyorum artık. Versin diyorum yani. Kullanın diyorum bir şekilde yani. Bu ne ya? Yok bu hiç olacak şey değil yani. Hayır, bir de sadece rengi açılmamış, yani, ırkı da değişmiş. Yani Asyalı olmuş birden adam. <gülüyor> Ancak saçma, olmuş bu da. Biraz ırkçı olmuş abi. Biraz mı? <gülüyor> ya bu dark humor'a giriyor abi. Ama ben dark humor'u seviyorum. Hiç hoş değil bu gerçekten. Komikliği de yok. Rezalet, berbat, Allah belasını vermesin diyeceğim bir şey yani. Ya böyle ırkçı reklamlar ayıp ya yapmazsın yani çünkü o da insana abi senden ne farkı var ya Reklam yayına girene kadar o kadar fazla insanın onayından geçiyor ki. Evet. Hadi biri demedi, ikisi demedi, üçü demedi evet. yani. Onu insan onu da mı evet. ne yapıyoruz biz demedi yani. Nasıl bir şuursuzluk, nasıl bir yani evren yani burası. Bu reklamı eksicim istiyorsan... canımsın gerçekten seni çok şu an var öpüyorum seni zaten çok seviyorum biliyorsun. Demişsin ki kardeşim ben de mizah severim. bazı şeyim mizah olmaz demişsin. Kesinlikle sana katılıyorum. Yani bunu senin kadar hani şey ne desem eee katman seven biri olarak bile söyledikten söylemen. Ay hayır, hayır. Senin kadar katman seven biri olan birinin söylemesi bile yani benim kadar Duyarlı birini şaşırttı. Ben ne biçim bir cümle kurdum anlamadım da yani şaşırdım sadece. Şimdi bu şakası mı olur ya? Yani? tarafından yayınlanan tamam. en ırkçı reklam olarak <gülüyor> gösteriliyormuş. Ek kendini banla. Uluslararası protesto ve gösterilen tepkiden sonra özür metni yayınlamış marka. Metinde de etnik karşı olduklarını fakat reklamın sorumluluğundan kaçmadıklarını da söylemiş. Kaçamazsınız zaten. Yılanmış <gülüyor> evet, zaten. Geldik GoDaddy reklamına. Go Daddy. Aha! Kahve. Ya, onu çok tatlım. Ya bunlar böyle çok inanılmaz tatlı oluyorlar. Paket varayım. I'm so glad you made it home because I just sold you on this website I built with GoDaddy. Ship out. Ne? Görmedin. Bunlar böyle. GoDaddy. <Gülüyor> Çünkü ne diyor anlamadım. Made it home. Because I just sold you on this website I built with GoDaddy. Ship him out. Ne? Made it home. Ya, <gülüyor> oğlum queen'i <gibi> çok tatlı <gülüyor> ya oldu bu video. Korkunç. Sold mu? Gerçekten korkunç. Haydi, ters köşe. Gerçekten korkunç. <gülüyor> Bu da biraz dark humor'a giriyor ama <gülüyor> bunu yasaklanacak bir tarafı yok. Reklamda hayvanların online alınabileceği saldırgan bir tutumla gösterildiği için evet. hayvan hakları yasaklanacak tarafı yok mu? Tongzu tarafından protesto edilmiş ve bu reklam sonrasında geri çekilmiş. Evet. Ya bunu böyle yapmazsın yani. Yeni doğmuştur bir bebek. Kardeşleriyle birlikte hepsi farklı bir aileye dokunup onların işte içine girer. Hani öyle tatlı bir mesaj verirsin. Zaten hani bizim günümüzde de hani pet shopların bu kadar işte hani pet shopta evet, hayvan şoklar. almayı, sahiplenmeyi falan gibi bir ...duyar var. Bence haklı bir duyar çünkü... ...insanlar bunu tamamen ticaret gibi gördüğü için evet. para kazanmak üzerine. O canlı hayvanlara da birer eşya muamelesi yapılıyor ve tutuldukları şartlar çok iç açıcı olmuyor. Yani evet, bir kere gerçekten. şey de kötü, marka içinde kötü ki. Herkesin köpeği yok. Hani niş bir alan. Evet. Yani GoDaddy olsaydım ben Let's gibi yatak sattırırdım, koltuk sattırırdım falan. Herkesin elinde olabilecek ve herkesin elden çıkarabileceği bir şey. Hiçbir mata anlamı yok yani bu reklamın, çok sinirlendim şu an. Bu. Bir Sert. yandan da bu bir gerçek yani. İşte belki de bunun farkındalığı varılması için yani yalan bir dünyada yaşamayalım diyorlar yani. Köpeksepeti.com ee, Böyle bir şey var. var. Üst kapalı yapılıyor hatta. Fiyat falan alabildiğin yerler de var ve fiyat almak demiyor. Bağış falan adı geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Ticari olarak dönen bir şey, laboratuvarlarda üretilen bir şey. Kimse kimseyi kandırmasın yani. O senin tatlı, sevimli, hayatının ortasına koyduğun şey aslında bu diyor yani. Doğru. Çok bu konuda yorum yapmak istemiyorum bu arada. Şöyle... Çünkü kim ne kadar doğru anlayabilir ben emin değilim bundan. O zaman geldik skitle. Lan doğru anlanacak ne var? Kadın haklarına saygı duyacaksın, ırıkçılık yapmayacaksın, hayvan satmayacaksın kardeşim. Bunları herkes bilecek yani. Kimsenin cinsi... Kimsenin cinsiyet tercihleriyle alakalı Yargılamayacaksın ya Bu kadar basit yani insanlık görev dediğin şeyler, zor şeyler değil ya bunları yap sonra ne yapıyorsan yap başka etrafı yani Çocuklara dokunmayacaksın bu kadar Kadın hakları dediğin insan hakları tabii ki insan hakları Hani o ilk videoda hani kadına tokat atıyor aslında doğru söylüyorsun insan hakları yani Zaten yapmaya çalıştığımız şey bu arada kadını insan kategorisine getirmek yani dur bir kadını insan kategorisine getirelim Konuşacağız sonra. Bunun, bunları konuşmayacak ne var? Abi bunlardan insanlar istiyorlarsa doğru anlasınlar, istiyorlarsa yanlış anlasınlar yani. E hani şeye kadar yolları var anladın mı? Böyle şeylerde kimse kimse susmasın abi. Ben böyle şeyin susmasına karşıyım. Abi sen seversin. Haa çok seni. severim. Aa, aslında çok sevmiyorum çünkü onlar böyle bonibon gibi değil. Böyle şeker yani, böyle şöyle gibi ya. Hiç, o yüzden pek sevmiyorum ben onları. Limon. Uh huh. Orange. Uh huh. Huh? Oh mother, I love eating Skittles every time you eat Skittles. <gülüyor> de, <midenden> tat alıyorsun ya. <gülüyor> Skittles every time I eat Skittles. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iğrenç. ranch. <gülüyor> dad. Hiç anlamadım ki reklamı, yani markın amacını da anlamadım. Ya buradaki mesajdı ben onu anlamadım. Ee. Evet. Yani anne eli değmiş gibi mi? Yani güvenle tüketin. Yani gevish getirin bir daha tüketin evet, gibi. Doğru. Ben Gerek anlamadım. Çocuğun tipi de bir yani böyle bir gözleri falan değişik yani bilmiyorum. <gülüyor> Sikitus markası bu reklamı 2019 yılında anneler günü için. ...hazırlamış. He. Yetişkin bir bireyin hala anne kordonunda bağlı olarak Skittles tüketmesi... ...birçok kesim tarafından rahatsız edici ve iğrenç... Bulmuş. Evet, iğrenç çünkü. Bu bayağı rahatsız insanı rahatsız ettiği için yasaklandı. Ya için yasaklanacak yani. kadar rahatsız etmiyor da yani bu reklamı izledikten sonra o ürüne karşı bir satın alma heyecanı da duymazsın. Yok olsun abi çocuğunun tevzi izlerken bu reklam çıkıyor mesela rahatsız olur musun çocuğun bunu izlemesinden? Yok niye olayım ki? Çocuklara hitap eden bir reklam değil. Çocuk ama bunu izledikten sonra ben birazdan şöbetels yemek istiyorum demiyor. <gülüyor> Rahatsız edici bir reklam ama yani çocuğu bir tek değil beni de rahatsız ediyor. <gülüyor> Çocuğumla alakası Kendine yok yani evet. Yani herkesi evet. rahatsız eder bu reklam. Son olarak Nationwide Finansal Kuruluş'un reklamını izliyoruz." Finansal Kuruluş. Hey wait, wait, wait. I'll never learn to ride a bike. Neden? I'll never learn to fly. Neden? or travel the world with my best friend and i will never get married i couldn't grow up because i died from an accident <gülüyor> because i died from an accident <gülüyor> <gülüyor> together we can make safe happen <gülüyor> Ağır de çok daha farklı yerlere bağlanabilirdi reklam. Amacına hizmet eden bir reklam. Niye? Evet ben de anlamadım. Buna nasıl sinirlenmemiz gerekiyor? Yasaklanmış ki. Abi çocukları güvende tutmayın. Çocuk ölümü örneği üzerinden vermeleri bu reklam için çok tepki toplamış. Ne üzerine? Çocukları güven... Hmm, düşünelim. Ne? <gülüyor> Yani mantıklı aslında ben hala anlamadım tam olarak neyi tepki topladığını da yakalayamadığımız bir nokta vardır belki dinleyelim. ...vereceklerdi. Bence yasaklanması bence doğru değil. Bu kadar gitmek zorunda değilsin ha, ya. Da. Çocuklar Daha ölmesin, de. çocuklara bir şey olmasın dediğinde insanlar da aynı etki yaratır zaten. Evet. Yani bu biraz fazla... Abi tüylerim hala bak... Evet abi. Fena reklam dedin. Böyle bir şey yapabilmeli insanda akılda kalsın bilmem ne. Bu Nationwide'un reklamını inanılmaz akılda kalıcı, hedefe tam böyle nokta yarışı aynı. İfade ettir. Reklam olduğunu düşünermeyiz. Nasıl tamamladın o cümleleri. Ama sen hep evet. zaten benim Vallahi eksik yanlarımı tamamladın. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Gel sana bir soralım. Sorayım bir baba'la. O zaman bir artık yavaş tamam, yavaş. Tamam, bir de rahat transfer olur. Bölümümüzün sonuna geldik Günceciğim. Evet, garip bir bölüm oldu. Evet. Güzeldi. Yasaklanan reklamları evet. izlemiş olduk. Evet, arkadaşlar evet, teşekkür ediyoruz. Ben... Nice.